Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. TOG'un yollara çıkacağı günü beklerken Tesla'nın da resmen Türkiye pazarına giriş yapması ortalığı iyice alevlendirdi. Bir tarafta geçtiğimiz 29 Ekim'de tanıtılan ve dağıtımına yakın zamanda başlanan TOG var ki tasarımı bence gerçekten şık duruyor, performans vaatleri ise oldukça yüksek. Diğer tarafta ise elektrikli araçların belki de bugün bu kadar popüler olmasını sağlayan Elon Musk'ın Tesla'sı var. Geçmişi, tecrübesi, yarattığı devrim ve kendine az teknolojisiyle Tesla gerçekten elektrikli araç konusunda ilk akla gelen ya da ilk alınacak markalardan biri. Peki bu araçlardan hangisi alınmış? Hangisi uzun vadede maliyet, donanım ve şarj imkanları anlamında bizi mutlu eder ve tabi ki bu araçların fiyatı ne kadar? Gelin bu iki araca biraz daha yakından bakalım. Donanımdan başlayalım isterseniz. Öncelikle Tesla Model Y'de Tesla'nın en karakteristik alanlarından biri olan bu 15 inçlik ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden araca dair neredeyse her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca burada Netflix, Disney ve YouTube gibi platformlardan izlemeler yaparken bir yandan Steam oyunları yükleyip baya baya oyun oynayabiliyorsunuz. Yani Model Y'nin içinde gerçekten PlayStation 5 kadar güçlü bir donanım olduğunu söyleyebiliriz. Ve 15 inçlik bir ekran bu konuda gayet büyük ve yeterli diyebilirim. Yani işte benim kullandığım laptop mesela bu 15 inç ve her şey için yeterli olabiliyor. Hele bunun bir araçta olması elbette çok daha büyük bir şey. Tok t 10 ise toplamları 49.8 inç olan 3 ayrı ekran bulunuyor. Bu ekran araca yayılmış durumda ve güzel, premium bir görüntüsü var denebilir. Ayrıca Tok kendi uygulama mağazasını sunacağı için Apple CarPlay ya da Android Auto gibi imkanları desteklemeyecek. Tabi bunun verimliliğini de biraz zamanla tecrübeyle anlayacağız. Model Y'de herhangi bir akıllı asistan bulunmazken t 10 ise AI da yapay zeka sahibi bir akıllı asistan yer alıyor. İki araçta İkinci seviye otonom sürüş teknolojisine sahip. Ancak Türkiye'de Tesla alıp bir otopilot desteğine sahip olmak isterseniz ya aracı alırken ya da aldıktan sonra ek bir ödeme yapmanız gerekiyor. Geliştirilmiş otopilot paketi 66.370 lira. Arabanın tamamen kendi kendine gitmesini sağlayan Full Self Driving kabiliyeti paketi ise 131.580 lira. Bu bahsettiğim fiyat hem model Y'ler hem de gelecekte satılacak bütün Tesla'lar için aynı. Tabi herhangi bir zam gelmezse bunlara. Ancak bu bahsettiğim desteğin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmayacağını da Söyleyeyim. TOG'un ise şu anda herhangi bir otopilot teknolojisi verme gibi bir planı yok. En azından ilk model olan T10X'in bünyesinde böyle bir imkan olmayacağını söyleyeyim. Çünkü otopilot teknolojisi arkadaşlar sadece yazılımsal değil, aynı zamanda yüksek görsel işlem gücü gerektiren donanımsal bir destek de gerektiriyor. Model ye dual motor 1980 kiloluk bir ağırlığa sahip, Tok T10X dual motoru ise 2080 kilo. Yani aralarında 100 kiloluk bir fark var. Bu da TOG'un biraz daha büyük ve geniş bir araç olmasından kaynaklanıyor. Güvenlik konusuna geldiğimizde Tesla uzun yıllardır bu konuda sağlam araçlar yaptığını zaten kanıtlıyor. Tabii bir dönem bu otopilot muhabbetlerinde yaşanan kazalar bayağı başını ağrıtmıştı. Hatta biz de bununla bir video yapmıştık. Onu da buradan izleyebilirsiniz isterseniz. Ama Tesla gerçekten sağlam araçlar yapıyor. Tabi bir dönem yine çok fazla elektrikli araç kullanmayan insanların kazalarda ya da durduk yere bataryanın patlama ihtimalinden korkuyordu. Ancak bu tarz olaylar çok çok çok küçük ihtimaller. Bir içten yanmalı motorlu araç ne kadar kazası, da tehlike yaratıyorsa herhangi bir elektrikli araçta o kadar tehlike yaratıyor. Bu konuda bir endişe gerek yok aslında. Ama batarya konusunda Tesla'nın kendi bataryalarını ürettiğini söyleyelim. TOG ise bir girişim olduğu için Çin'in en büyük enerji şirketlerinden Faras Enerji ile yapılan bir anlaşma sonucunda Siro adında bir batarya şirketi kuruyor. Hatta bu şirketin ilk fabrikası da Gebze'de ve bataryayı da bu Siro şirketinde üretiyorlar. Yine de Tesla Euro Enkep gibi testlerden 5 yıldız alabilen araçlar üretiyor. Bu arada bu testler arkadaşlar yapılması zorunlu testler değil. Yani isterlerse markalar araçlarını bu testler sokabiliyorlar ve gelen sonuçlarda tabii ki araca bu güvenirlik katıyor. Tog henüz bir Euro NCAP testine girmedi ancak CEO Gürkan Karakaş aracın bu teste gireceğini ve 5 yıldız alabilecek yeterliliğe sahip olduğunu söyledi. Tabii bunların sonuçlarını biraz da zamanla göreceğiz. Servis konusunda ise Türkiye'de 180 ayrı servis noktası bulunan boş kar servis Tog'un yetkili servisi olacak. Ancak Tesla henüz bir servis politikası ya da yetkili servis noktası açıklaması yapmadı. Bunların Mayıs'ta belli olacağı söyleniyor. O yüzden servis al konusunda net bir karşılaştırma yapamıyoruz ancak iki markanın da araçları için 8 yıl 160 bin kilometre motor ve batarya garantisi verdiğini söyleyelim. Batarya konusu biraz şuna bağlanıyor. Günümüzde arkadaşlar elektrikli araç almak istiyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi menzil konusu. Giriş seviye t 10 xten başlayayım. V1 RVD modeli 314 kilometrelik bir menzil gücüne sahip. Gelişmiş seviye yani en uzun menzilli versiyonu olan V2 RVD ise 523 kilometrelik bir menzil sunuyor. Tesla model Y'nin giriş seviyesinde ise 455 kilometrelik D bir menzil varken long range yani uzun menzil versiyonunda ise 533 kilometrelik bir menzil imkanı var. Yani Model Y ve T10X'in gelişmiş versiyonlarının menzilleri çok farklı değil birbirinden ancak bazı versiyonlarda Tesla neredeyse 140 kilometrelik bir menzil avantajına sahip. Bu arada bahsettiğim bu menziller tamamen kağıt üzerinde arkadaşlar çünkü yol koşulları, hava koşulları, lastik basınçları, araç içinde kullandığınız işte klima gibi enerji harcayan teknolojiler sizin araç kullanma stiliniz ve daha birçok etken bu menzil konusunu etkiliyor. Menzille birlikte elbette şarj istasyonları konusundaki imkan da oldukça önemli çünkü eğer özellikle uzun yol yapacaksanız, güzelgahınızın bu şarj istasyonları belirliyor. Tabi Tog'un ve Tesla'nın kendi açacağı istasyonları var, onların sayısından bahsedeceğim. Ancak özel iştirakler olan şarj istasyonları da var. Bunlar da tabi ki şarj edebiliyorsunuz. Çok fazla var artık bunlardan ki gelecekte muhtemelen daha da fazla olacaktır. Ancak Tog ve Tesla kendi şarj istasyonlarını da yapıyor şu. Tog'un şarj cihazı olan Turgolar'ın Türkiye'de 81 ilde olması hedefleniyor. Ancak şu anda sadece 10 ilde mevcut. Tesla ise geçen seneden itibaren süper şarj noktaları kurmaya başladı ve şu anda bu istasyonlar 11 ilde aktif hizmet veriyor. Tabi şarj imkanı kadar şarj süresi de önemli. Çünkü arkadaşlar ben mesela elektrikli araç kullandığımda arabayı şarja takıyorum ve içinde bekliyorum aracın şarj olmasını ya da en fazla yapacağım şey çıkıp bir kafede oturmak ama o alandan, o ortamdan ayrılamıyorum. Ben burada şarjı beklerken işte dizel motorlu bir araç geliyor, 2 dakikada fulleniyor, gidiyor. Ben beklemek zorunda kalıyorum. Bu yüzden şarj süresi beni bir süre sonra çok sıkmaya başlamıştı. Bunlar da ne kadar kısa olacaksa o kadar avantajlı. tabii ki tüm bu bahsettiğim bu arada tipi şarjınız yoksa yani evde şarjı takıp ondan sonra kendi hayatınıza devam edebilirsiniz tabii ki ama genelde hızlı şarj kullanmak en azından süre açısından çok daha avantajlı. TOG t 10 xte Trugo şarj ünitelerinde hızlı şarj yani DC ile şarj olabiliyor. Burada da %20'den %80'e tam 28 dakikada ulaştığı söyleniyor. Tesla'nın da bu arada aşağı yukarı aynı sürede, yarım saatlik bir sürede %20'den %80'e geldiği söyleniyor. Tesla yaklaşık 270 kilometrelik bir menzil kazanırken bu süre içinde. TOG'da yaklaşık 250 kilometre kazanıyor. Yani burada çok çok çok büyük farklar oldu söylenemez. Ancak %0'dan %100'e de bir saati çok rahat geçer arkadaşlar. Kağıt üzerinde söylenen sürelere bakmayın. Tecrübeye geçtiğinde, deneyime geçtiğinde bunları çok rahat görüyoruz. 1 saatin üstüne çok rahat çıkıyor bu 0'dan %100 süresi. Tabi burada şarjın maliyeti de önemli arkadaşlar. Örneğin Tesla süper şarj noktalarında 6.9'da 7.7 lira arasında bir fiyatlandırma yapıyor. TOG'un istasyonu olan Turugo ise kWh başına 7.1 ile 7.9 lira arasında fiyatlandırmaya sahip. Yani aralarındaki bu ikişer kuruşluk fark uzun vadede bile çok hayatta bir fark olmayacaktır. Gelelim güç konusuna arkadaşlar. Tesla Model Y'nin giriş versiyonu yaklaşık 204 beygirlik bir güç üretiyor. TOG T10X'in giriş versiyonu ise yaklaşık 218 beygirlik bir güce sahip. Sıfır 100 hızlarına baktığımızda arkadaşlar Model Y 6.9 saniyede 0'dan 100'e ulaşabiliyor kağıt üzerinde. TOG ise aynı hızda 7.4 saniyede çıkıyor. Yani iğmelenme konusunda Tesla'yı bir tık daha öne koyabilirken Genel motor gücü konusunda da TOG önde. Şimdi gelelim bu ürünlerin fiyatına arkadaşlar. TOG T10X V1 yani giriş versiyonunun baz donanımı şu anda 953 bin lira. V2 standart menzilli üst paket ise 1 milyon 55 bin lira. Ve en gelişmiş versiyon olan V2 uzun menzilli üst paket ise 1 milyon 215 bin liradan kendini alıcı buluyor. Ayrıca ek paralar ödeyerek cam tavan ya da işte meridian ses sistemi gibi imkanları da alabiliyorsunuz. Tesla Model Y'nin baz versiyonu ise 1 milyon 548 bin 700. 32 lira, Bayağı küsür ne kadar belli yani. Uzun menzili versiyonu 1.619.532 lirayken performans adı verilen sportif versiyonu ise 1.778.832 liradan satılacak. Yani tüm versiyonları yan yana koyduğumuzda arkadaşlar aralarında net bir 500'er bin liralık fark görebiliyoruz. Peki siz bu araçlardan hangisini hangi sebeple tercih ederdiniz? Bundaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Onun dışında eğer videomuzun size faydası olduysa beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.